0 artı y artı eksi 7'yi, y eşittir eksi 3, y eşittir 0 ve y eşittir 7 iken değerlendirelim. İlk olarak y eşittir eksi 3 olduğu duruma bakalım. O zaman ifademiz ne olacak? 0 artı eksi 3, çünkü y yerine eksi 3'ü koyduk, artı eksi 7 oldu. Bu durumda 0'ın artı ya da eksi olarak işleme dahil edilmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. O nedenle sıfırı tamamen göz ardı edebiliriz. Bu da ifadenin eksi 3 artı eksi 7 olması anlamına geliyor. Eksi 3 artı eksi 7. Şimdi bunu gözümüzde canlandırmak için bir sayı doğrusu çizelim. Ama biz sayı doğrumuz olmasa bile sıfırdan daha küçük bir üçümüz var diyebiliriz. Buradan sola doğru bir 7 daha gidiyoruz. Diğer bir eksi 7. Şimdi sıfırdan 3 uzaktık. Şimdi 7 daha uzaklaşıyoruz. 0'ın solunda 10, yani eksi 10. Ya da başka bir şekilde düşünecek olursanız, şimdi bir sayı doğrusunu çizelim, gözde canlandırmaktan daha iyi. Tekrar başlayalım, burası 0, eksi 3'ten başlayalım. Mutlak değeri 0'a göre 3, değil mi? Buraya eksi 7 daha ekliyoruz. Evet, buraya 1 eksi 7 daha ekleyeceğiz. Peki, bunun uzunluğu nedir? Eksi 7'nin mutlak değeri eşittir 7. Yani bu da bu okun uzunluğu. Tabii oku sola doğru ilerletiyoruz. Buradaki okun mutlak değeri de eksi 3'ün mutlak değeri. Yani yine 3. Şimdi zaten soldan 3'e doğru ilerletmiştik. Şimdi sola doğru bir 7 daha ilerletiyoruz. Böylece sola doğru 10'a geliyoruz. Soldaki 10'a geldik. Bu tam olarak eksi 7'nin mutlak değerine eşit. Şimdi bunu problemde yazdığımız düzene göre yapayım. Bu eksi 3'ün mutlak değeri, aynı renkleri kullanalım. Eksi 3'ün mutlak değeri artı eksi 7'nin mutlak değeri. Ve tekrar hatırlatıyorum, sıfırın sol tarafındayız. Sol tarafa doğru ilerliyorduk. Dolayısıyla olacağımız, bulunacağımız, gideceğimiz yer eksi olacak. Yani eksi 10. Buradan ne anladık? Eğer işaretleriniz aynıysa doğrudan mutlak değerlerini alabilirsiniz. Evet, sıfırdan toplama ne kadar uzaklaşacağımızı biliyoruz. Tabii sol tarafa doğru. Sonuç eksi 10. Şimdi bu y eşittir eksi 3 kendi. Şimdi y eşittir 0 iken nasıl olur ona bakalım. y eşittir 0 olduğunda yukarıdaki ifade 0 artı 0. Burada da y yerine 0 koyduk değil mi? Artı 0 artı eksi 7. Eğer bir şeye 0 eklerseniz hiçbir şey değişmeyecektir. O halde burası oldukça açık. Hiçbir etkisi yok. Sadece eksi 7 olacak. Şimdi de en son durumu yapalım. Y eşittir eksi 7. Bu da 0 artı y yerine 7 koyuyoruz. Yani 0 artı 7 ve eksi 7. Aslında burada birkaç çözüm yolu var. Hepimiz biliyoruz ki eksi bir sayı eklemek aslında o sayı kadar çıkarma yapmaktır. İfademiz 0 artı 7 eksi 7 idi. Eksi 7 eklemek, 7'yi çıkarmaktır diyebilirsiniz. Sıfırın burada yine hiçbir önemi yok. Yani ifade 7 eksi 7'dir ki bu da eşittir 0. Şimdi diğer bir şekilde düşünecek olursak, gelin bir yine sayı doğrusu çizelim. Buraya 0 diyelim, 7'den başlıyoruz. 0'ın sağındaki 7'den bu sefer tabii ve buna eksi 7 ekliyoruz. Yani bulunduğumuz noktanın soluna doğru 7 ilerleyeceğiz. Sıfırın sağ tarafındaki yediden yedi sola, yedi birim sola doğru gidiyoruz. Yedi birim sola doğru gidiyoruz. Bu da bizi sıfıra götürecek. Cevap sıfır.